4 Haziran 2021 Antalya ee, Gebiz Yumaklar Gebiz Yumaklardayız. Yanımızda e, Rekor Gübre Yaprak Gübresi Rekor Damlama Gübresi Müşterimiz Ali, Ali Yıldız. Yıldız ve e, Verneş Tarımdan Ziraat Mühendisi Murat Verneş. Burada e, domates arasında bu sene ürünlerimizi kullandık. Kullandık. E, Tabi e, öncelikle çeşitimizi söyleyelim. Nedir bu cins çeşit domates? Gül koyu pembe. Gül, köy, pembe. Dikim tarihimiz nedir? Buranın dikim tarihi. E... 20 Şubat 2021 20 Şubat 2021 ee, Gördüğümüz kadarıyla biraz sık dikimli bir sere sık, sık dikim Neler oldu Ne kadar kullandık Ne sonuçlar aldık Tonajımız nedir Kısaca bir özetleyelim e Şimdi efendim Size her şeyden önce Hepinize geldiğiniz için bizlere teşvik ettiğiniz için Bu ürünleri de bize kullanmamıza teşvik edildiği için hı hı. Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum Biz teşekkür ediyoruz size e Haliyle biz bu yıl Ağacın yapısından hiçbir şikayetimiz yok. Çiçeklemesinden hiçbir şikayetimiz yok. Hı hı. Ya ağaç o kadar güzel gelişti ki e, akıl almaz yani görünmüş bir şey değil. Ama mevsimsel olarak seramızda ufak tefek aksamalar oldu. Şimdi bu aksamaların tarihleri Mayıs ayısı ortasında e, ve Mayıs, sonuna doğru olan sıcak. Mayıs başından ve sonuna doğru olan sıcaklıkların çiçek, çiçek dökülmesi ne neden oldu? Kör yaptı. Aşırı sıcak. Aşırı yani sıcaktan dolayı geçen sıcaklar geçen seneki gibi bu sene de oldu. Evet. Onun için seramızda her ne kadar verim düşüklüğü olmuş olabilir ama renkte, dolgunlukta ağacın yapısında çiçeklenmesinde en ufak bir zararımız olmadı. Şimdi meyve şimdi kullandığınız ürünlerin bir tanesi üst yapıda çalışıyor. Yaprak gübresi çiçeklenme vesaire tutum Diğer damlamadan verdiğimiz rekor damlama ise, meyve iç boşluk acımlarını tam dolu hale getiriyor. Şimdi az önce orada kestik baktık. İsterseniz şuradan bir tane domates siz kendiniz seçin. Onu da ekranda gösterelim. Yani meyve doluluğunu işleyelim. Tabii bu şu demek oluyor, meyvenin iç hacminin dolu olması Şimdi efendim, tonajını bu da arttırıyor. Gülköy'ün çok güzel aramalı sulu bir domates çeşidi. Şöyle yakın gösterelim. Şimdi şu kalınlıklar görüldüğü gibi tam dolu içi ve sulu yani su oranı da yüksek sulu, dolu. çıralanma yok görüldüğü gibi domatesin içinde damar yok kanser olayı yok. Şimdi e, biz bunu her zaman söylüyoruz şimdi meyve iç boşluk hacimleri dolduğu zaman aynı hacimdeki iki meyveyi tarttığınızda bir tanesi diğerinden çok çok ağır geliyor. Evet burada mevsimsel anlamda yaşadığımız sorundan kaynaklı burada tepe kırma yapmışız çiçekler körledi dedik o da Aşırı sıcak olduğu için yapabilecek bir şey yok. Evet. Ama tabii bu yedinci dölleri burada var şu anda. Evet. Ee, Dikim tarihi Şubat, Şubat 21 Şubat ve iklimsel sorundan kaynaklı gidiyoruz ve şu an e, şu kalite dolgun. On numara. On numara. Dolgunluk konusunda şey Burat Bey sizin varsa burada yorumunuz. Evet. Yani bugün burada bu çekimi yapmamın sebeplerinden bir tanesi e, şu andaki seramızdaki çeşidin e, alt döllerinde. Hem et dolgunluğunu, iç dolgunluğunu, meyvenin iç dolgunluğunu hem rengini hı hı. hem de bitkimizdeki döl aralarının çiftçimizin istediği şekilde aralık ve mesafelerin yeterli düzeyde olmuş olması sebebiyle çekim yapıyoruz. Evet. Buradaki iç dolgunluk aynı zamanda bitkimizin topraktan kaldırdığı, kaliteye direkt etki eden potasyum, kalsiyum, mayonezyum gibi elementlerden çok yüksek düzeyde faydalandığını gösteriyor. Bunu hem damlama yap, e, rekor damlama da başarıyor hem de hı hı. üstten attığımız rekor yaprak gübresi de bunu bitkiye teşvik ediyor. Evet. Dolayısıyla biz burada e, besleme konusunda bir eksiklik görmüyoruz. E, meyve kalitesi ve rengi bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi Şimdi, Mayıs'ın son günlerinde yaşanan ya, veyahut da ortalarıyla beraber yaşanan o sıcaklık dışında seramızda her şey gayet normal görünüyor. Yani gözüküyor. şimdi videoların birçoğunu anlatıyoruz. Şunu söylüyoruz. Mesela rekor gelişim ürünlerinin grup takım halinde, program dahilinde kullanıldığı yerlerde üreticilere diyoruz ki mutlaka bir şahit şey bırakın kendinize ama ölçümlerken gözle ölçmek bir yere kadar. Kasalarınızı tartın. Şimdi Ali Bey zaten Al abi burada bunu zaten net biliyor. Dolgun olduğunu söylüyor. Boşluk yok. Buradaki çalışan diğer arkadaşlarım da kasaların evet, daha ağır. Ağır olduğunu Çünkü geçen sene de bu çeşidi yapmış olduğunu söylüyor ee, Bu anlamda da ürün burada iş yapmış çalışmış evet. Sizin de memnuniyetiniz var var evet. mı eklemek istediğiniz e, bütün çiftçi kardeşlerimize arzu ederlerse zaman dilimini tavsiye edilen zaman diliminde kullanıldığı zaman hı hı. hiçbir şikayet yok sorun yok faydası var zararı yok şunu da sorayım bitirmeden e, kaçer defa uygulama yaptık burada e, bize tavsiye edilen 20'şer gün arayla tamam. 20'şer gün arayla devam ettik. Gün arayla, e, birinci uygulamada hı hı. Bize dönüm bazı 100 gram hı hı. Tavsiyede bulunuldu. Evet i̇kinci Damlama ve, için Damlama Kübresi olarak e, Biz bunları 20'şer gün arayla Birinci uygulamada 100 gram ikinci uygulamada bize bunu yarıya düşürerek Uygun gördüler Biz bu şekilde 200 gram Rekor gelişimin damlama gübresini kullanmak şartıyla bu mahsulü bu hale, bu hale getirdik, getirdik. Şimdi, şikayetimiz de yok. Şimdi e, rekor damlama gübresinin uygulama onları e, 50-100 gramla 500 grama kadar çıkabiliyor tek seferde. Biz şunu öneriyoruz, e, çok böyle sorun yaşayacağınızı düşündüğünüz yerlerde biraz daha fazla uygulayabilirsiniz, zamanı evet. biraz azaltabilirsiniz bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah bol bereketli etsin. Teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sezonlarla da birlikte çalışacağız. İnşallah. Ee, inşallah. Bol bereketli günler diliyoruz. Buradan bütün sera domates üreticilerine, seracılara tavsiye e, eder ve saygı ve selamlarımı sunarım. Selamlarımızı gönderiyoruz herkese.